Neyi ne alacaksın? Dubai. <gülüyor> Arkadaşlar gidiyoruz. Bay bay. Soğuktan sıcağa gidiyoruz. Elveda İstanbul. Şu an çekin yapmaya gidiyoruz. Hayatımda ilk defa bu saatlerde çekim yapacağım galiba. Ben milyon, trilyonuncu defa. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım arkadaşlar. Cool bir ortam. İç atlar gibi değil, anlayamazsınız. Değişik yani, Hop. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Dubai'ye Fly Dubai'nin gece 140'ta kalkan uçağıyla gidiyoruz. Sabah 7 gibi orada olacağız Dubai saatiyle. Bakalım yorucu bir gün bizi bekliyor. Yorucu bir gece. Yorucu, yorucu bir gece yorucu. gün. Az eşya ile gidiyoruz çünkü sıcak. Çünkü o Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şu an bir sürü var. Şu an gidiyorum ya. ya. Senin için çok normal ama benim için birazcık şey var. Heyecanlı. Yeni. Heyecan. Çok. Evet arkadaşlar yalnız kaldım. E, Mehmet Türk vatandaşı olduğu için onun e, yurtdışına çıkış harcı alması gerekiyordu. Onu hallediyor. Ben de onu bekliyorum. Evet arkadaşlar şu an Starbucks'a geldik bir kahve 40 lira vererek kahve keyfi yapıyoruz yeah. ama uçağa bir buçuk saat olduğu için de yapmak zorundayız. Evet canımız sıkılıyor yoksa. Bakın şimdi benim kahvemde yazan isme bakalım. Dilara. Ben Dilara dedim. Dilara'ya da de İsmail yaz. <gülüyor> Smail. İsmail. İsmail. İsmail. Bakıyor. Evet. Hazır mıyız gitmeye? Evet İstanbul çok soğuk. Gibi. Şu anda da soğuk. Gece olduğu için. Burası 5 derece, orası evet. 25 derece. Heyecanlı mısın? Evet direkt notamı çıkaracağım tişörtle devam edeceğim. Hazırız. Hadi gineyelim. Evet arkadaşlar Dubai hava gibimiz. Her taraf çok tuhaf, çok uykuğum var. Evet arkadaşlar, ünlü ertağın bitti. Ver gibi geçim var. Ama o kadar yavaş gidiyorduk ki sanki eşekle gidiyorduk. Yani. Atla gidiyorduk. Deveyle geliyor, deveyle. Arkadaşlar şu an bir mola geldik. AB henüz açılmamış. Ya yani bir yere bir yerlere açılmış, bir yerlere açılmamış. Yavaş yavaş açılıyor. Dilara da uçaktan beri çok kötüydü. Şu anda lavaboya gittim ben onu bekliyorum. Ama mol o kadar sessiz, sakin ki İstanbul'daki gibi ya da Türkiye'deki herhangi bir ABM gibi değil. Göstereceğim şimdi size. Her şeyin İngilizcesi ve Türkçesi yazıyor arkadaşlar. Mesela şurada beef yazıyor. Yanında hemen şöyle göstereyim. B fit ama aynı logo Arapçası, kira Arapçası, kira Arapçası, her şeyi Arapçası ve Türkçe, şey İngilizce arkadaşlar. Bakın bu mağaza Türkiye'de de var, mini şu, aynısa arkadaşlar, aynı tasarım ama bir tarafta İngilizce gerçek ismi bir tarafta da Arapçası yazıyor. AVM'nin girişindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi hala hala yarım yarım açık. Bazıları hiç açmamış. Mesela bu açık değil. Burası açık. Burası yarım açık, yarım açık. Aa açılıyorlar yani. Şu an burada sabah AVM'lerin açılış saati yani. O yüzden bu şekilde. AVM'yi de Dubai'ye gelip biz açtık yani. Güzel ama hava çok güzel burada. Şortla falan geziyoruz ve git şu anda kadar rahatsız etmiyor. Uber'le geldik buraya kadar. Uber Kaç para tuttu arkadaşlar? 100 Arap Emirlikleri Dinara, Direme, Diremi tuttu arkadaşlar 100, 100 direm tuttu 100 direm kaç dolar yapıyordu? 36 falan mı? Aynen. 36 dolar falan yapıyormuş arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi ABM'ye gezeceğiz Biraz sonra da gidip Airbnb, Airbnb'mize yerleşeceğiz Bir şey söylemek ister misin? Karnım ağlıyor biraz Evet ben birazcık bahsettim Dilara birazcık rahatsızlandı dedim çok mu kötüsün? Takipçilerime söyle. Üzül ağla ağla. Üzülü ağla. <gülüyor> evet arkadaşlar, geziyoruz. İlginç bir şey gördükçe size göstermeye devam edeceğim. <gülüyor> ne <Neyi> alayım? <gülüyor> <gülüyor> evet bak nerede? Kule nerede? Kule şurada bir yerde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merhabalar. Şu an biz Dubai'deyiz. Çok güzel bir caddesindeyiz. Arkamızdaki ışıltıdan görüyorsunuz zaten. Merhaba Debbie. Merhaba. Hey. Hello. Dilara <gülüyor> sadece İngilizce konuştuğu için burada. Artık benimle de İngilizce konuşmaya başladı ama bu durumu değiştireceğiz arkadaşlar. Neyse sadıde geliyorum. Arkadaşlar biz gece uçtuk. Buraya geldik. Sonra kalacağımız yer bize en erken uçtu alacağını söyledi. Biz de... Gidip koşmaya burada da kırmızıda geçiyorlar. Burada da kırmızıda geçiyor. Bakın kırmızıda geçtiler. Yayayı bekle, Yeşili beklemeden geçtiler. Neyse arkadaşlar geldik. Yerleşeceğimiz yeri bekliyorduk. Çok yorgunduk. İleride inanılmaz bir mide ağrısı çekiyordu. Ee, önce bir AVM'ye gittik. Bir kahve içtik iyi gelirdi. Daha kötü yaptı. Sonrasında birazcık daha iyi oldu. Ama bunların hepsinin olması bir 12-1 oldu. Sonrasında bir yemek yedik. Sonra kalacağımız yere geldik. Şu anda da gezmeye başladık. Akşam dışarıya çıktık. Her yer ışıl ışıl çok güzel gözüküyor. Şöyle gösterelim. Geç, geç, geç. geç. bu kısmını artık. Bu yani bundan sonraki kısmında neler yaptığımızı çok daha iyi göreceksiniz. Şuraya bak ya. Çok güzel binalar, kocaman <gülüyor> şu an yeşille geçirmemiz gerekiyor. Koş. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Geçtik. Evet arkadaşlar. Şu an... Şurayı göstersene. Türkiye'ye giden yol. Bakın Türkiye Köprü diye yazmışlar. Boğazporus'tan istedim. Boğaz. Bir tane göstereceğim. Turkey mi? Türkiye mi? Bildiğimiz birinci, birinci köprü Boğaz Köprüsü'nü almışlar. Arkadaşlar bugün AVM'de Molda gördüğüm şeye inanamayacaksınız. Kebabımızı almışlar. Alman kebabı yazmışlar. Çok zor. Döner, döner. Şey. Döner kebap yazmışlar ama. German döner kebab. Evet. Kebap bize ait. Evet arkadaşlar şu an ilginç bir şeyle karşılaştım. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz şey bir robot. Buradaki bütün alanları geziyor ve insanlar bunun alışveriş yapıyor ama tek başına yapıyor. Çünkü bir robot. Gösteriyorum size de şimdi. Manzaranızsa. Hep bir müzik var burada ya garip bir şekilde. Gösteriyorum şimdi size. Bakıyorsun da. Buradan para terazi, parayı girişini yapıyorsunuz. Buradan da almak istediğiniz Gülüyoruz. serileri alıyorsunuz. Tanıdık bir şey var mı diye bakıyorum. Buraya atıyor. Güzel, buradan sesleri ya. Şimdi mola gidiyoruz arkadaşlar. Bir para çay etmemiz gerekiyor. Oraya doğru yürüyoruz. Güzel bir havuz gösterisiydi. Bunu çıplak gözle izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sen de diyor musun? Kesinlikle. Mola gidiyoruz. Evet arkadaşlar, mola geldik. Bakın ne kadar kalabalık. Işıl ışıl ergen. Ay, ay sanki. Pavyon. <gülüyor> Şöyle göstereyim size de. Biz burada gündüz vardık zaten. Akşamda bayağı güzel oluyormuş. Bakın şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki'nden farklı olarak burada AVM'ye girerken herhangi bir GB'tenize bakmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Dümdüz girebiliyorsunuz bu şekilde. Abi Merhaba. <gülüyor> Burası dünyanın en büyük ikinci AVM'si. <gülüyor> Sen senet tamam. Burası dünyanın en büyük ikinci AVM'si, birincisi İran'da. Ama ucuz değil arkadaşlar, pahalı. Her şey pahalı. TL ile vurduğunuz zaman buradan hiçbir şey almadan sadece bakarak geçmiş oluyorsunuz. Evet. Bakın ne kadar kabın. de çok kalabalık, çok ses var. Bakın buranın hediyelik eşyaları, cin lambası, kule ve farklı renkte yine aynı kule. Böyle hediyelikleri var. Bakın burada Dubai şeyleri var. Güzelmiş ha. Tambiyonu. Ya. Kahve bardakları. Senin kahve bardan yok mu yeterince? Var. Ređaya bu. Tamam. Aa kalemler varmış burada. Bunun ucunda kılıç mı var? Ya. Yelken oteli varmış. Kıyıciler Çarşısı. Abi gelme lazım ne yapınca Hmm. Kapalı çarşının şeyi... Daha elif versiyonu. Yani AVM sevilmiş hâldeyim. Güzel mi? Öyle. Burası çarşı çarşıymış bu arkadaşlar. bizim 7. binaymış. 7. binaya geldik şimdi. Tamam, şarkı şarkı geldik. <gülüyor> Bir. Alacaklarımızı aldık. Kaga Bakın yazıyor burada. Kaga aldık. Şapkayı almaya gelmiştik arkadaşlar. şapka aldık. Mutluyum. <gülüyor> Alacaklarımızı da aldık. Arkadaşlar burası özel design İstediği şeylere işte kolye kolyeydi, yüzük de yapıyor ve fesnum ediyor. Biz de öyle bir şey yaptırdık. Yüzükleri, kolyeleri ama gördünüz zaten. Ama benim için şapka oldu. Şapka nasıl? Ateş etmiyor ama. Üstüne de Rolex yapıştırmışlar. Rolye rolye rolye. Yeah baby. Arkadaşlar Çekim yapmak yasakmış arkadaşlar. O yüzden buralarda çok çekim yapamıyoruz. Havalanında da yasak, burada da yasak. Her yerde yasak. Genel olarak Arap'a memleketinin çoğunda yasak yani. Bu ürünler önceden sipariş verilmiş fiyatları, paraları ödenmiş ürünlerde. Sadece biz teslim almaya geldik. Teslim aldık ve gidiyoruz. Şu anda Emirates Mall'a gidiyoruz. Emirates Mall'a gidiyoruz. Ve geldik. Neredeyiz? Ma's. Mall of Emirates. of the Emirates. Evet arkadaşlar böyle bir stand bulduk. Pet ürünleri satıyorlar. Şu an dilara satın alıyor. Şöyle kocaman kocaman kemikler var. Gösteriyorum ve papyonlar var alacaktık aslında da. İşte küçük gelir bizimkilere diye vazgeçtik. Bandanaları birbirleriyle oynarken parçalıyorlar. Böyle oyuncaklar var. Biz işte tane, 4 tane ödül maması aldık arkadaşlar. Şöyle. Çoğu basic her yerde görebileceğiniz basit şeyler. Şimdi de şu karşıdaki kayak merkezi var abimin içinde. Bayağı kış alanı yapmışlar. Oraya bakmayı düşünüyoruz. Diğerleri kaybetmemeniz gerekiyor. Evet. Stand bitti Evet arkadaşlar o bahsettiğim kayak merkezi burası Gösteriyorum Adamlar AVM'nin bir tarafını kayak merkezine çevirmişler Görüyorsunuz yaklaştırıyorum şimdi Buradan teleferikle kayıp gidiyorsunuz Şuralar kar İnsanlar montla Ama çölün ortasına adamlar kurmuşlar bunu Vallahi helal olsun taraflı yerler var. Paranın gücü. Yemek yemeye geldik. En ne yiyeceğiz? yiyeceğiz. Tavuk. Wings. E 12'li karışık Wings. Karışık 6-6. Nerede yiyeceğiz? Buffalo Wild Windows. <gülüyor> <gülüyor> Oo, biri sakatlandı. Kim sakatlandı? Aaa! Herkes sakatlanmış. Saldaki katlanmış. maç daha komik, onu çek. Hayatlarım İçeceklerimiz açar. geldi. Buffalo Wild Wings'de yiyeceğiz arkadaşlar. Amerikan restoranlarına getiriyorum ben. Tatmamı istediği bir yere getirdi arkadaşlar. Çok felak ediyorum tavuklarımı. Kolasını satıyorum şimdi. Evet, kola normal. Güzel. Ye! Yeah. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, kaç gündür doğru düzgün gezemiyorduk. Bugün bir tane Türk Ağabey'i tanıştık. Kendisinden telefon aldık. Bunu bilmesin gerekiyor muydu bilmiyorum ama... Sonra fark ettik ki o Dubai'ye çok hakim, gelin sizi gezdireyim dedi. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Söyleyecek misin? Evet, Dubai'ye marune edeceğiz. Dubai'ye maruneye gidiyoruz arkadaşlar. Akşamları çok güzel oluyormuş. Ay ışıl ışıl parlıyormuş. Işıl ışıl her Asansörü yer. Asansörü basmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniyoruz. İnanılmaz eğlenceli. Dünyanın gidiyoruz bakalım nereye gideceğiz, nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Siz de göreceksiniz. Hiçbir yere ayrılmayın. Kanala abone değilseniz, santim abone olun. Let's go. Hazır mısın? Hı hı. Cık tıs, cık tıs, cık tıs yapma ya. Cık ya. Ya şimdi Dubai'de... Dükkanlar 12'ye kadar açık olur yani geceleri. Niye? Çünkü insanlar şıklı şehri sever. Burası gündüz güzel değildir. Akşam güzeldir. Şey tarafı bu modun olduğu yerde şey var ya. Ora zaten. E, gündüz de çok güzel. Yani gündüz de güzel ama binalar kendini akşam gösterir. Geç mevsiminde 3 milyonu geçiyor. Geçmesindeki sebeple şu anda İngiltere'den, Rusya'dan, soğuk memleketlerden insanlar 26-27 derecedir gündüzleri. Akşamlarında en düşük 19, 18, 17'yi görür. 17'nin altını burada görmezsin sen. Işte. İnsanlar buraya gelir. Özellikle şimdi gideceğimiz Dubai Marina kısmına. Buralarda konaklamalarını yaparlar. Mayıs gibi, Mayıs'ın sonu gibi kaçarlar. Merhabalar arkadaşlar. Dubai'den son günümüze merhaba diyelim. Merhaba. Ee, Öncelikle dün gittiğimiz marina'da dört düzgün video çekemediğimiz için Dilara size bir şey söylemek istiyor. Merhaba. Hayır, özür dilemen gerekiyor. Özür dilerim. Bir olsun daha geçiyor. Şu anda oturduk, çıkıyoruz şu anda. Bakın arkadaşlar babamları falan hazırladık, her şey hazır. Aracı bekliyoruz, Burç Kalife'ye çıkacağız birazdan. Bu sefer sizi de yanımızda götüreceğiz, kesinlikle götüreceğiz. Çünkü e, şu ana kadar Vlogu doğru düzgün çekemedik Gittiğimiz yerleri kısım kısım gördünüz Ama tamamına hakim değilsiniz Ama şöyle bir sıkıntı var Burada birçok yerde Mesela gittiğimiz o kuyumcular çarşısında Arkadaşlar çekim yapmak yasak Kamera açmak yasak Olanı da sildiriyorlar o yüzden çekemedik Onun dışında sokaklar vesaire Çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışıyoruz. Biz de çok istediğimiz gibi gezemedik. Safari falan yapmak istedik. Hiçbirini yapamadık yani. Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Ama bugün Burskalife'ye çıkıyoruz. 169 katlı bir binaya çıkıyoruz arkadaşlar. Kaçıncı katına kadar çıkabiliriz? 123, 124. Dün burası ile ilgili öğrendiğimiz bir sürü bilgi vardı. Hepsi birbirinden önemli ve güzeldi bence. Ya yani Buranın nasıl yönetildiğini, kimler Buna tarafından... Buna farklı bir video çekebiliriz. Bu hakkında bilmediğiniz şeyler diye. Aynen buraya gelmeyi düşünenler, burada yaşamayı düşünenler, burada nasıl yaşayabil, nasıl yaşayacağını bilmeyenlere, yani burada biri bir yaşayan, 10 yıldır, 15 yıldır yaşayan birine aldığımız bilgileri aklıra Sence? Evet. Arkadaşlar, Büşra'lı geldik. Denk geldi. Bir tane kaza aldı. Gösteriyorum. Şu arkadaş motorla düştü. Yerin halini görüyorsunuz. Şuraya hep çizdi ama düştü. Kötü düştü. Şimdi trafiği hemen kapattılar bakın, hemen kapattılar, kalktı, düzeldi, gidecek herhalde. Burada da Burç Kalifo var arkadaşlar, şimdi buraya çıkacağız. Önüne güzel bir havuz yapmışlar, serinletiyor burayı. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım diyorum, Dedim, ha, telif yiyeceğiz. Dur, hemen oynama. Şu arkamızda gördüğünüz yolu kapatan kişi bizi oraya götürecek arkadaşlar. Bilet almamızı, bileti nereden almamız gerektiğini gösterecek. Şu an gidiyoruz. Şuraya çıkacağız. Şu an bulutların üstünde falan yani. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, sonunda geldik. Arkamızdakini göster. <gülüyor> Hafız Mustafa var burada. Oradan geldiğimiz için. Bizim çok ilgimizi çekmiyor. Galiba kutunun da ilgisini çekmiyor Bombo. Yok be, dün bir <gülüyor> sürü insanın elinde poşetler vardı. Ama burada bir tane değil, 2-3 tane var galiba. 2 evet. tane falan var galiba. Orası, akşamları burası daha çok dolu oluyor. Orası da... Neyse, konumuza gelin. Arkadaşlar Dubai Mall'a girmeyeceğiz demiştik. Bir daha 3 gündür her gün girdik. Bugün de oraya çıkabilmemiz için Dubai Moldan bilet almamız gerekiyormuş. Şimdi oradayız. Bilet alacağız. Çıkmaya başlayacağız. Bakalım. Gördü. Sırtımda 2 santa 400 kilo. Dilara taşıyoruz az önce. Ağladı sonra bana verdi. Üzül. Ağla ağla ağla. Çıkarız. Evet arkadaşlar, bilet aldığımız, alacağımız yer şurasıydı ama şöyle biz buraya geliyken bize 150 dirham olduğunu söylediler. Şu an adam diyor ki dolduğu için en az 250 dirhamlik almanız gerekiyor. Biletler 250 dirham diyor. Biz de bizi yönlendiren kişiyi aradık, soracağız diyeceğiz ki 250 dirham istiyorlar. bize biletler 250 dirham diyorlar. Ne oldu prenses, anlat. Um, 520 dirham var. <gülüyor> we're leaving today. Yeah, we're leaving today. Arkadaşlar bence biz var ya, direkt dolandırıldık. Kaç para verdin? 520 dirham. 300 vermemiz gereken şey 520 verdik. Neymiş, kapasite doluymuş. O yüzden daha yüksekten beri olanmış biletlere. Falanmış filanmış. Ama 4 saat uçakla buraya kadar gelip 2 gündür yapmak istediğimiz ve görmek istediğimiz dünyanın en uzun binasını görmeden de gidemezdik. O yüzden, o yüzden... gidiyoruz. Evet arkadaşlar, binmeden bir özellikten daha yani Normalde asansörlerin böyle bir çekme kayışları falan oluyor. Buradaki manyetikmiş ve muhteşem hızlı bir şekilde çıkıyormuş. Asansörün nasıl olduğunu merak ediyorum. Dilara de çok merak ediyor. Bakalım ne kadar hızlı çıkıyor. Yani normalde binmediğiniz bir asansör. İnşaatları göster. İnşaatını gösteriyorum. Evet, seyir tarafına çıktık olduk arkadaşlar. Ve çöl. Arkadaşlar şehrin ne kadar çölün ortasında olduğunu buradan daha iyi anlıyoruz. Burada havuz gösterileri yapılan yer. Şehri görüyorsunuz. Biz şurada bir yerde kalıyorduk zaten. Evet, hadi gel etrafta da Diğer taraflara da bakalım. Arkadaşlar çıktık. Bakın. Tam çölün ortasında bir şehir düşünün. Burası tam olarak orası. Çok kalabalık herkes görmeye gelmiş. Ama <gülüyor> bayağı güzel. Çok yüksek. Korktu mu fıstık? Birazcık yüksek. Bizim ikimizin de yükseklik korkusu var arkadaşlar. Bizim için çok yüksek ama Allah'tan güvenlidir ya. Evet. Çok güzel ya. Bir üst kata çıkacağız hadi. Bu çok yüksek, baya yüksek. Sandığımızdan daha yüksek yani. Yani aşağıda her şey karınca gibi. Güzel. Adamlar yapmış abi, güzel olmuş. Zaten bunu yapmışlar, turist geliyor bunu, Güzel mantık. Sence? Evet. Biz de iki tane şundan aldık. Toplam 30 liranın verdik, tane aldık. Ben de iki tane aldım. Ve indik arkadaşlar. Şu an çıkışa doğru yürüyoruz. Şöyle kenardaki resimleri de, de gördükçe göstereyim size. Bence güzeldi, çok yukarıdaydı, çok yüksekti. Dilara biraz korktu. Evet, ben biraz korktum. <gülüyor> Ama gelince yapmaya değecekti. Yani gelince herkesin yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çekebildiğim kadar video çekmeye çalıştım. Dilara da çekebildiği kadar video çekmeye çalıştı. Ama yukarıdayken de bir şeylere bakarken yani çekemediğimiz zamanlar oldu. O yüzden affola. Şimdi çıkıyoruz. Önce bir yemek güzel, sonra havaalanına geçeceğiz. Dubai videomuzu... Havaalanını tamam güzel Bye gerçekten. bye Dubai. Değil mi? Görüşürüz Dubai. Dubai'ye tekrar gelmek istiyor musunuz? Evet. Kaç gününe? Her gün 5 Bence 5'leri de bir haftalığına falan gelinir buraya. Evet gelinir. Şimdi yemek yemeye. Ve her güzel şeyin sonunda olduğu gibi arkadaşlar sona geldik. Havaalanındayız. Yanmışım ben ha. Ha, Sen güzel. de kızarmışsın biraz. Biraz Patates. Domates olmuşuz. <gülüyor> Patates, domates. Evet arkadaşlar, şimdi havaalanına geldik. Çantalarımızı vereceğiz, babalarımızı vereceğiz. Hala ben şortlayıp, ileride de şortla. Üstümüzü <gülüyor> falan değiştireceğiz, İstanbul karlıymış çünkü. <gülüyor> önce şurayı bir geçelim. Sonra havalimanını... Gerçi uçağa girmeden önce tekrar çekerim ben. Değil mi? Evet.